1915-1916 yılları, 18 Mart günü. Bir zaferin ve de bir acının yaşandığı o gün. Herkesin altına düştüğü vakit yutkunduğu, yüreğinin yandığı o gün, bugün. Türk milletinin karanlığı yıktığı ve umudu bir bir elleriyle çekip aldığı büyük tarih. Şüphesiz o gün gökte beliren kararlılıktı, yiğitlikti, özgürlüktü. En önemlisi de sayısız şehidin yüreğindeki umut sinceriydi. İtilaf Devletleri O binlerce ardı arkası kesilmez düşman. Neden korkmuyordu Türkler? Neydi bu kararlılık? Düşmanın bilmediği tek bir şey vardı. Her Türk yiğidi ruhunu döküp toprağa. Canından nefesler verip yeni bir can yaratıyordu sanki. Bir bedende görünmeyen bin bir askerin yüreği vardı ortada. Bir Türk askeri belki beş, belki sekiz, belki sonsuz askerin cesaretini yükleniyordu o an. Belki de. Tıpkı Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sadi bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta da züldür bu istila. Dengeler giderek değişiyordu oysa. Savaş açlık getiriyor ve belki de nice özlemleri de beraberine sürüklüyordu. Peki ağır değil miydi bu şartlar? Neden durmuyordu bu millet? Neydi bu elinde olmayanı bile verme isteği? Cevabı özgürlüktü. Belki de bayrağın kızıllığı altında alınmıştı bu karar. Kararları karardı. Ne olursa olsun düşman Çanakkale'ye dokunmayacaktı. Çanakkale'ye dokunmak yasaktı. Uğruna can verilen bu topraklara düşmanın kirli ayakları değmemeliydi. Her şey zafer uğruna adanmıştı. Tüm canlar feda edilmişti bayrak uğruna. Yılmadılar. Durmaksızın tüm inançlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğine devam ettiler yola. Ve sonra şöyle dedi şair. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opa alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bir başkası da vardı ki yiğitlerin yiğidi Seyit başını yiğitliği. Besmelesini çektiği zaman sırtlandı 215 kilo ağırlığındaki mermiyi. Iskalama şansı yoktu. Zoranlarda atılan bir imkansızlık imzasıydı adeta. Tüm inancı ve cesaretiyle sırtlandığı o mermiyi taşımıştı ustalıkla. İşte bu ne güzel vatandır, ne güzel zaferdir. Bu gurur ki unutulması imkansızdır. Tüm bu yiğitlerin yitip giden tüm canların hakkı ödenmez oysa. Neticede Çanakkale onca zorluğa karşım bizimdi. Zafer Türk milletininde, Gurur bu güzel yiğitlerin şimdi. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yine bir 18 Mart gününde onları saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Fazıl üstün dağlar dediği gibi. Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusun, Çanakkale geçilmez. Zaferimizin 106. yılda hepimize bir kez daha kutlu olsun.